Bugün 31 Ekim 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, haftaya disiplinli ve çalışkan enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde, ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Sanatsal duyarlılığımız ve yaratıcılığımız artabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha duyarlı olabilir, ihtiyacımız olan destekleri alabiliriz. Bu saatlerde sezgilerimiz de güçleneceğinden, rüyalarımızdan önemli bilinçaltı mesajları alabiliriz. Ay öğle saatlerinde Oğlak burcunda Plüton'la birleşecek. Güç ve kontrol tutkumuz artarken aşırı hırslı ve talepkar davranmamız mümkün. Yakın ilişkilerde de duygusal baskılar hissedebiliriz. İş ve kariyeri odaklanmak en doğrusu olabilir. Yetkili ve mevki sahibi kişilerle görüşmemiz, otorite mercileri ve devlete ait konularla ilgilenmemiz mümkün. Özgüvenimiz de yükselirken hedeflerimizi büyütebiliriz. Oğlak burcundaki Ay 18.14'te Balık burcundaki Jüpiter'le yaptığı son görünümün ardından kısa bir süre boşlukta kalacak ve 18.42'de Kova burcuna geçecek. Gece saatlerinde Ay, Akrep burcundaki Merkür'le dik açıda olacak. Huzursuz ve gergin hissedebiliriz. İletişim sorunları yaşamamak için sabit ve inatçı davranışlardan uzak durmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.